Herkese merhaba ben e Teknoloji'den Sait Özcan Bildiğiniz gibi WordPress ile Web Tasarım Eğitimi video serisini çekiyorum Bu bölümde sizlere geçenki bölümlerden farklı olarak WordPress'te tema nasıl yüklenir, tema ayarları nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim İsterseniz hemen başlayalım Video başlamadan önce şunu tekrardan belirtmek isterim. Daha önceki videoları seyrettikten sonra bu bölümü seyrederseniz eğer sizin açınızdan daha iyi olur. Bazı bilgiler oturmuş olarak gelir diye düşünüyorum. Eğer o videoları seyretmediyseniz aşağıdaki açıklamalar bölümünden de seyredebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi... Bu bölümde WordPress teması nasıl yüklenir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle wordpress.saitazcan.com sitesine girdik. Buradan hemen kendi yönetici panelimize wp-admin yazarak giriş yapıyoruz. Burada görünüm kısmına geldikten sonra burada temalar diye bir kısım var. Hemen oraya geliyoruz. Burada bazı temalar var. Kendi içerisinde hazır yüklü olarak gelen 20, 21, 2019 20, 20 gibi bu tarz. WordPress'in kendi temaları mevcut Biz şimdi iki şekilde e, Tema yükleyebiliyoruz buraya İlki kendi içerisinde bulunan Bazı hazır temaları Seçebiliriz Ücretsiz bir şekilde yükleyebiliriz Ya da başka bir yerden e, Tema dosyasını indirip Direkt olarak zip olarak da yüklememiz mümkün e, Ayrıca ücretli tema da yükleyebiliyoruz Bunu da ben nereden yüklendiğini sizlere Biraz sonra göstereceğim Şimdi öncelikle tema yüklemeden önce Siz nasıl bir web sitesi oluşturmanız gerektiğini e, Düşünmeniz ve belirlemeniz gerekiyor e, Ne tarz bir web sitesi istiyorsunuz? Bir blog sayfası mı oluşturacaksınız? Bir e-ticari sitesi mi oluşturacaksınız? Yoksa bir eğitim sitesi vesaire Artık aklınızdaki site neyse Ona göre bir tema seçmeniz çok önemli e, Bu temanın bazı özellikleri var Yani her e, alanın mesela haber sitesiyle ile eğitim sitesi ya da e-öğrenme sitesi e-ticaret sitesi aynı temaya uygun olmayabilir hepsinin farklı özellikleri var bu özellikleri yani belirlemek için öncelikle sizin ne tarz bir web sitesi oluşturmanız gerektiğini kafanızda oluşturmanız belirlemeniz gerekiyor şimdi temalar sayfasına girdikten sonra hazır olarak buradan nasıl tema yüklenir onu görelim yeni ekle dedikten sonra burada Bizlerin karşısına birçok tema çıkıyor şöyle gördüğünüz gibi Burada özellik filtresi var Özellik filtresine gelip mesela sadece bir blog sayfasına uygun temaları listeleyelim filtreleyelim dedik Buradan herhangi bir temayı isterseniz ön izleme yapabilir İsterseniz direkt olarak şu şekilde kurabilirsiniz Ben Envo Magazine temasını direkt olarak kuruyorum Şöyle siteyi görüntüle dediğimde zaten sitesinin oluşturmuş olduğumuz WordPress sitesinin en sonki hali buydu. İlk bize e, yüklü olarak gelen teması mevcut. Buradan etkinleştir dedikten sonra bakın, WordPress temam artık en Magazine Box teması oldu. Şimdi şu sayfayı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi tasarım komple değişti. Ee, tabi böyle göründüğüne bakmayın şimdi biz buralara bazı şeyler eklediğimizde daha farklı olacak. Ana sayfa tasarımı nasıl yapılır bunlardan da zaten ilerleyen zamanda bahsedeceğim. Bu birinci seçenek yani bu şekilde hazır arama yaparak buradan farklı yeni ekle buradan onlarca tema arasından ücretsiz bir şekilde tema yükleyebilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek ise zip olarak Tema yüklemek. Bunu nereden bulacaksınız? Mesela şöyle yapalım. Ee, ben aklımdaki, yani şu şekilde WordPress, hatta şöyle yapayım. Ücretsiz WordPress temaları şeklinde arama yapabilir. Buradan herhangi bir siteden ulaşabilirsiniz. Ya da WordPress'in kendi sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ee, farklı sitelerden indirebilirsiniz. WordPress'in kendi sitesinden ulaştığınız temalar zaten burada yüklü olan temalar olacak. Tekrardan... Zip olarak yüklemenin pek bir esprisi yok. Ama farklı sitelerden e, ulaşabileceğiniz temalarda mevcut. Şimdi herhangi bir zip dosyasını nasıl yüklüyoruz buna bakalım. Şuradan tema yükle dedikten sonra. Bakın dosya seç dedim. Dosya seç seçeneğine basınca otomatik olarak karşıma e, yani yüklemiş olduğum yerde bunu ben daha önce bir yerden indirdim. Hestia diye bir tema var. Bu temayı ben internetten indirdim. Ve bunun zip dosyasını seçip kuracağım. Aç dedikten sonra buraya şimdi kur diyorum. Bunu nereden indirebilirsiniz? Şuradaki WordPress temalarından indirebilirsiniz. Mesela burada Hestia'yı yazalım. Bakın hestiyanın dosyası burada indir diyor. İndir dedikten sonra siz bunu zip olarak indirmeniz ve bu şekilde yüklemeniz mümkün. Bakın yükleniyor şu an kuruluyor tema. Evet. Tema başarıyla yüklendi. Etkinleştir diyelim etkinleştir dedikten sonra bakalım bizim web sitemiz ne hale geldi evet web sitemizin sayfasının e, sloganı burada yazıyor daha önce yüklemiş olduğum logo burada görmüş olduğunuz gibi ana sayfa farklı bir hale geldi e, bu hestiyat temas birazcık daha düzgün bir tema e, blog yazılarım burada görünüyor ana sayfada görünmüş oluyor bu şekilde bu WordPress teması yüklemeniz mümkün Peki temanın ayarlarını nereden değiştirebilirsiniz? Şimdi burada şu sayfada isterseniz etkinleştirdiğiniz temanın üzerine gelip özelleştir diyebilir Ya da sol tarafta görünüm kısmındaki özelleştir e, linkine tıklayabilirsiniz Buraya tıkladıktan sonra her temanın kendine göre bir ayarı olur ayarları olur yani ücretsiz temalarda bu ayarlar birazcık daha e, kısıtlı olsa da yine de e, bazı ücretli sistemalar size çok fazla imkan vermektedir. Şimdi burada Hestia'nın zaten bir de pro versiyonu var. O pro versiyon olmadığı için biz o ayarlarını yapamıyoruz. Site kimliği her, her temada bu olur. Site kimliği nedir? Bir logo seçersiniz. E, o logonuz şurada görünür. Bu logoyu isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. E, transparent Header logo dediği bazen şu header denilen şu kısım header diye adlandırılır. Burayı transparan olarak yani arkası görünür şekilde yapabilirsiniz. Ona uygun bir logo ayrıca isterseniz seçebilirsiniz. Ee, burada sitenizin başlığını yani şurada bakın şöyle şurada görünen başlık var ya şu başlık. WordPress ile web tasarım eğitimi yazan başlık ve altında yazan sloganı buradan düzenleyebilirsiniz. Peki site ikonu nedir? Site simgesi Bu da şurada görünen bir ikon var Bakın Google'ın ikonu WordPress'in ikonu Biz de kendi sitemizi, kendi logomuzu buraya ekleyebiliriz Daha önce eklediğim logoyu Şu şekilde ikon olarak belirleyebilirim Bakın hemen şurada otomatik olarak göründü Bunu seçtikten sonra Yayınla demem gerekiyor Artık benim sistemin şu şekilde sayfayı yenilersem muhtemelen değişecek. Evet şu şekilde ikonu da değişmiş oldu. Biz buna Favicon diyoruz. Bunu PNG olarak yükleyebilirsiniz. En az 512-512 piksel olması gerekiyor. Gelelim görünüm ayarlarına. Dediğim gibi bakın bu bütün temalara göre değişiklik gösterebilir. Buradaki ayarlar sadece Hestia. Benim yüklediğim... Temayla alakalı bir ayar Sizin yüklediğiniz temalarda farklı olabilir Bunu tekrardan belirtiyorum Burada genel ayarlar kısmında Mesela sayfanın solunda kenar çubuğu olacak mı? Sidebar dediğimiz bu çubuk Mesela o nerede görünür? Merhaba dünya yazısına tıklıyorum Burada anlık olarak görebiliyorsunuz bu arada Mesela sidebar çubuğu dediğim şurada tıkladığınızda yazıların sağında solunda görünen işte menüler vesaire bu tarz böyle geçmiş yazıların yer aldığı kategorilerin yer aldığı bir çubuk bunları yerleştirebiliyorsunuz isterseniz kutulu düzen diyor mesela kutulu düzen dediği nedir ona bakalım şurayı bakın değiştiriyor kutu şeklinde gösteriyor yukarı kaydırmayı etkinleştir dediğinde aşağıda şöyle bir şey çıkarıyor yani bu her e, temada farklılık gösteren yazı tipini değiştirebiliyorsunuz, renkleri değiştirebiliyorsunuz. Bakın vurgu rengini e, biz şöyle yeşil yapabilirsiniz isterseniz. Bakın şu vurgu rengi dedi site içerisinde kullanılan renkler, onları değiştirmeniz mümkün. Arka plan görselini değiştirebilirsiniz. Şuradan bir görsel seçelim isterseniz. Bakın şu arka planı değiştirdi. Şu an buradan görünmese de. Bunu farklı şekillerde yapabiliyorsunuz. düğmelerin büyüklüğünü çerçeve çapını bakın şöyle kenarlarına bakarsanız şu butonların birazcık daha oval ovalleştirdi bu şekilde. Yani buradan her şeyi isterseniz buradan ayarlayabiliyorsunuz bu. Farklı temalarda Farklı şekillerde görünebilir Bütün temalarda aynı olacak Diye bir şey yok Bilginiz olsun Şimdi buradan çıkalım Yayınla dedikten sonra En son haliyle buradan çıkış yapabiliriz Peki temayı nasıl sileceğiz Yüklediğimiz bir temayı Mesela az önce şunu yüklemiştik Enva Envo Magazine Boxed Temasını üstüne tıkladıktan sonra Şurada sil diye bir Link çıkıyor. Ona basıyorum ve temayı siliyorum. Size tavsiyem kullanmadığınız temaları silerseniz sizin açınızdan. Sitenizin performans açısından daha iyi olur. Güvenlik açısından da daha iyi olur bu arada. Bilginiz olsun. Burada görünümde başka ayarlar da var. Ee, o ayarları da aslında ilerleyen videolarda bazıları ile alakalı e, bilgi vereceğim. Tema düzenleyici diye bir bölüm var. Bu birazcık daha... E, üst düzey bilgi gerektirir kod bilgisi gerektirir bilginiz olsun buraya çok karışmamanızı tavsiye ederim eğer php dili ve css dili ile alakalı bilgileriniz yoksa çok fazla buralarla oynamamanızı tavsiye ederim çünkü sitenizin görünümünü bozabilirsiniz ee, ama buradan da çünkü wordpress açık kaynak kodlu bir yazılım olduğu için buradan da kodlarını değiştirerek görünümü değiştirebilirsiniz Evet WordPress e, te, tema yükleme bu şekilde Bir de şimdi ücretli temaları nereden edinebilirsiniz Size bir fikir olması açısından söyleyeceğim Benim e, sıkça kullandığım ve en yaygın olarak kullanılan sitelerden birisi Team Forest Envato Market'in e, sunduğu bir hizmet bu Bakın buraya girdikten sonra şurada WordPress temaları var WordPress temalarına e, siz işte neyle alakalı dedim ya e-ticaret, ondan sonra ne bileyim belki bir eğlence sitesi olabilir, bir portfolyo sitesi olabilir. Ürün satacağınız başka siteler olabilir, blog sitesi olabilir. Yani aklınıza gelebilecek bütün şeyleri burada bulabiliyorsunuz. Mesela ben blog sitesine uygun, burada temalara bakalım, blog sayfalarına uygun bakalım kişisel blog sayfasına uygun temalar bakıyoruz farklı farklı seçenekler var burada ücretler dolar üzerinden oluyor bilginiz olsun cheer up diye bir tane tema tıklıyorum buna bu temanın isterseniz live preview diyerek canlı bir şekilde nasıl özellikleri var nasıl kullanılıyor görebilirsiniz bakın demoları var burada işte magazin şeklinde bu düzenlenebiliyor işte seyahat demosu yani bu şekilde yapılabiliyor diyor. Seyahat üzerine yapmış oldukları örnek site tasarımını görelim. Bakın burada sitenin özellikleri yazar. İşte e, nasıl sitiller var, ana sayfa nasıl oluyor, slider vesaire. Yani ücretli temalar size çok fazla seçenek sunuyor WordPress'te ki ben genellikle yapmış olduğum projelerde ücretli temaları tercih ediyorum. Ancak basit projelerde yani blok sayfası vesaire bazı bilgilendirici Sitelerde çok fazla ücret diye de girmenize gerek yok İşin açı böyle temelde sizin ücretsiz bulabileceğiniz Mesela Hestia gibi buna benzer bazı temalar deneyerek deneme yanılma yoluyla bulabileceğiniz güzel temalar mevcut Evet bugünkü bölümümüzde sizlere WordPress'e tema nasıl yüklenir Hem kendi kütüphanesinden hem harici olarak nasıl yüklenir Bundan bahsetmeye çalıştım Bundan önceki videolarda zaten WordPress nasıl kurulur Nasıl ayarları yapılır, yönetici paneli nasıl kullanılır bunlardan bahsetmiştim. Daha sonraki bölümlerde ise eklentilerden ve yazı eklemeden, sayfa eklemeden bahsedeceğim. Ana sayfa nasıl düzenlenir bundan bahsedeceğim. Bu bölümleri de kaçırmamak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğenip diğer arkadaşlarınıza da paylaşırsanız çok memnun olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.